Merhabalar. Bugün sizlere 15 Aralık tarihinde meydana gelecek olan Mars Güney Ay Düğümü kavuşumu ve Mars Kuzey Ay Düğümü karşıtlığı açısını anlatıyor olacağım. Oldukça önemli görüyorum özellikle ay düğümleri. Artık aks değiştirmeden hemen evvel meydana gelecek olması bu etkileşimin e, ay düğümlerinin bir buçuk yıllık döngü içerisinde bizlere anlatmaya çalıştığı halini artık eylemsel bir şekilde ortaya koyacağını gösteriyor. Tabii Marsın sert açılarında aslında e, beklenmedik krizler, öfke patlamaları. E, ani durumlar tetiklenebiliyor ancak bazen de ilerlememiz adına e, bu tarz süreçlerden geçmemiz icap edebiliyor bireysel yaşantılarımızda. Kolektif olarak ise yine ani gelişebilecek durumlar, isyanlar, patlamalar, yangınlar, e, bunun yanı sıra kazalar, e, aynı zamanda agresif e, enerjiler hakim olabilir, dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. Mars'ın güney ay düğümüyle kavuşumu... Özellikle bastıramadığımız yok sayamadığımız bir öfkeyi içermekte. Burada fiziksel enerjinin de çok yoğun olacağını düşünecek olursak özellikle yürüyüşe çıkmak, doğada vakit geçirmek, spor yapmak faydalı olacak gibi gözüküyor. Tüm bunların yanı sıra erkeklerle alakalı konular, elil enerjiyle alakalı konular keza yine gündeme gelecektir. Bazen de harekete geçmemiz gereken noktalarda atıl kalmak, sürekli olarak aynı döngüleri tekrar etmek, sürekli olarak bir kısır döngü içerisinde yaşamak gibi enerjileri de barındırıyor. Burada yay burcunun bir derecesinde olması özellikle bu alanda bir sabit yıldızla da kavuşum etkisi yaratıyor olacak. Tabii bu sabit yıldızın da enerjileriyle beraber bu kavuşum biraz daha karmik bir hal alıyor. Korneporos e, sabit yıldızı 1 derece yay burcunda bulunuyor. E, etkisi çok güçlü bir sabit yıldız. E, bazen e, burada fanatizm, aşırı stabil olmak, e, bir konuda aşırı sabit fikirli olmak, takıntı haline getirmek, saplantı haline getirmek gibi kavramları e, aslında bizlere gösteriyor. Burada kafamıza takılan bir konu var ve bu konuyu bir şekilde beynimizden, aklımızdan atamıyor gibiyiz. Bu alandan bir türlü uzaklaşamıyor gibiyiz. Güçlü bir kişilik demektir aynı zamanda bu sabit yıldız. Ateş, ateşlerle alakalı konular ateşli olmak ve o sabit fikrimiz neyse onu korumak ve muhafaza etmekle ilintilidir. Fanatizm getirir. Burada bağlı olduğumuz düşünce yapılarına aşırı tutkuyla aşırı ateşle onu koruma dörtüsüyle yaklaşarak aslında kendimize zarar verebiliriz. Burada bir şekilde aslında bilgi fanatizminin de ön plana çıktığını görüyoruz. Yani herkes kendi bildiğinin doğru olduğuna karşıdakini ikna etmeye çalışabilir. Karşıdaki görüşlere bir şekilde ne olursa olsun muhalif olan süreçleri de Gösteriyor olacaktır. Yani çok tutku dolu, çok fanatik, çok saplantılı, inandığımız doğrular, inandığımız yanlışlar her neyse e, tamamen buna odaklı hissedebileceğimiz bir enerjiyi de tetikliyor. Bu da tabii ki doğal olarak ikili ilişkilerde tartışma enerjisini aktive edecek. E, bu enerjiyle beraber e, bazı kopuşlar yaşanabilir ee, şiddet olaylarına karşı yine tedbirli olmamız gereken bir süreçteyiz. Kendi fikrimizi dikte etmek adına, e, kendi doğrularımızı kabul ettirmek adına e, bir takım insanların kaba kuvvet uygulaması gibi süreçler de söz konusu olabilir. E, tabii bunların yanı sıra e, güney ay düğümü de aynı zamanda bizim bağlı olduğumuz şeyleri, kopamadığımız şeyleri sembolize ettiğinden. Burada artık kadersel olarak bazı şeylerden kopmak için ciddi anlamda gökyüzünde bir teste tabi tutuluyoruz arkadaşlar. Burada e, kuzey ay düğümü yönüne yani bir buçuk yıldır bize anlatılmaya çalışılan yöne doğru gitmek adına belki de son şansımızı yakalıyor olacağız ve bunu gerçekten çok sert bir şekilde deneyimleyebiliriz ee, ve bugüne kadar inandıklarımızın inançlarımızın, takıntılarımızın, saplantılarımızın hiçbir işe yaramadığını, bizi ilerletmediğini e, her ne kadar dışarıya karşı söylemlerimizi ifade etmesek de içten içe fark ediyor olacağız. Bu etkileşimi bir de e, Kova burcunun 27 derecesinde bulunan Jüpiter'de kare görünüm yapıyor. Yani Jüpiter ve Ay düğümleri aynı zamanda Mars arasında bir kare görünüm var. Buradaki açığa çıkan etki her neyse bunun çok abartılı bir şekilde... Kendisini gösterebilir dolayısıyla biraz daha temkinli olmamız gereken bir süreçte olacağız. Jüpiter sanki hissettiğimiz enerjiyi artık katlanamayacağımız bir boyuta getirecek gibi gözüküyor ve bir sıçrama, bir devinim yaşamak mecburiyetinde gibi hissediyor olacağız kendimize. Burada zaten Venüs-Plüto kavuşumunun yoğunluğuyla beraber Mars-Jüpiter ve Mars-Ay düğümleri etkileşimine baktığımız zaman aslında aslında Artık yıl sonu itibariyle gezegen enerjileri bizi sıkıştırmaya başlıyor. Burada 2022'ye giriş yapmadan önce arkamızda bir takım şeyleri tamamen bırakmamız gerekecek gibi gözüküyor. Uzun zamandır ertelediğimiz, ötelediğimiz, içimize attığımız ve bastırdığımız her ne varsa bunlar da elintili. Ee, esasında bir patlama ve e, artık olayların dayanılmaz boyuta gelmesi söz konusu gibi gözüküyor. Gün içerisinde aynı zamanda ayın Uranüs ile kavuşumu da söz konusu olacak. Burada gerçekten duygusal iniş çıkışların çok fazla olacağı kadersel zorlanmalarla beraber o üzerimizdeki baskı veya bizi değişime zorlayan abartılı duygu dürtü her neyse e, duygusal dünyamıza da sirayet ediyor olacak ve bu bağlamda bir şeyleri değiştirmek adına ani çıkışlar içerisinde bulunabiliriz. Belki de bir takım adımları ani bir şekilde atmak mecburiyetinde kalabiliriz. E, hızlı gelişmeler ve ani refleksler ön plana çıkacak gibi gözüküyor açıkçası. Evet, e, Vertex'in de bu süreçte çok aktif olduğunu görüyoruz. E, Vertex'in özellikle Ay-Uranüs etkileşimiyle güzel bir desteği kontrol olacak. Demek ki kadarsel müdahalelerin, dışarıdan gelen kadersel e, süreçlerin aslında olumlu çalıştığını, bizim adımıza olumlu çalıştığını, her ne dengesizlik yaşıyorsak aslında bunun bizim lehimize sonuçlanacağını gösteren bir etkileşimi de İşaret etmekten ama bizler e, o anda sanki duygusal anlamda sınırlandırılmış, kısıtlanmış, baskı altına alınmış gibi e, büyük bir özgürleşme ihtiyacıyla harekete geçme motivasyonunu elde ediyor olacağız. Yani Mars-Jupiter etkileşimi ve Ay düğümleriyle teması artık kadersel yolculuğumuzun önündeki engelleri e, bir bir kaldırmak zorunda kalacağımız. Mecbur bırakılacağımız, üzerimizdeki baskıyı yoğun bir şekilde hissedeceğimiz bir etkileşim işaret etmekte. Dolayısıyla her ne duygu yaşıyorsak bunun büyüyerek, çoğalarak, abartılı bir şekilde kendisini göstermesi söz konusu. Burada bu etkileşimin bir derecede meydana gelmesi aslında bizim büyük bir bitiş sonrasında büyük bir adım atacağımız, yeni bir başlangıcın söz konusu olacağını göstermekte. Demek ki evet bir taraftan bir şeyler bitiyor ve tamamen kapanmak mecburiyetinde kalıyor. Ancak bir taraftan da büyük bir başlangıç aşaması içerisinde bulunuyoruz. Aynı zamanda değişken burçlardaki bu ay düğümleri etkileşiminin de yani bir buçuk yıllık döngününde artık sonuna geldiğimiz ve yeni tohumlar ekmek zorunda olduğumuzu gösteren bir kombinasyondan bahsediyoruz arkadaşlar. Evet değişken burçların... 1 derecesi, bir la 5 derece arasında özellikle ikizler, yay, başak ve balık burçlarının ilk 10 derecesinde gezegen dizilimleriniz, yükseleniniz veya güneş burcunuz, ay burcunuz varsa bu etkiyi, bu kadersel etkiyi doğrudan hissediyor olacaksınız. Bunun yanı sıra ateş gruplarına destek görünümü gelecektir. Hava gruplarına destek görünümü gelecektir. Su ve toprak gruplarını biraz daha zorlayabilir. Bilhassa değişken gruplardan bahsediyoruz arkadaşlar. Evet gökyüzünde kümelenmeler başladı. Venüsün Pluto ile kavuşumu, Mars'ın Güney ay düğümü ile kavuşumu, artık bırakmamız gereken saplantı haline getirdiğimiz takıntılarımız arzularımız, tehlikeli boyuta gelen isteklerimizin bir şekilde bizi bir ileri noktaya taşımasına izin vermemiz. Yeni gelen enerjiye kendimizi açık tutmamız adına e, fırsatı çevrilmesi gerektiğini bizlere hatırlatıyor olacak. Yani bizler bu durumdan, e, kriz anından fırsatlar elde etmeye bakacağız arkadaşlar. Aksiyede zaten enerjiler özellikle 15 Aralık tarihinde oldukça e, bizi zorlayacak ve gelecek gibi gözüküyor. Evet bugüne dair anlatmak istediklerim bunlardı. E, umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram, söyleci hesabı veya evrenselkadimbilgi.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.